Şimdi bu hocam elimde duran dez diyet programını biz nasıl kullanacağız? Biraz önce daha önceki programlarda da bahsettiğiniz gibi günde iki kere kullanın diyorsunuz ama sütle mi, yoğurtla mı, yemeğimizin içine mi katacağız? İki öğün alırsak üçüncü öğünü ne yemeliyiz? Ara öğün sizde de var mı? Veya bunu biz e, verdiğimiz, e, gönderdiğimiz kişilere bir diyet beslenme programı gönderiyor musunuz? Bunları merak ediyorum. Evet. Şimdi bunu günde iki kez kullanıyorsunuz, iki öğün yemek yerine. Ara Hı -hı. öğünler yok. Evet. Ara öğün e, e, yani çok zorlandı zorlanırsanız sebze olabilir. Mesela domates salatalık. Ama bunun haricinde bir şey alınmamalı. Evet. E, suyunuzu bir buçuk litre içiyorsunuz. Çay, evet. kahve. Aralarda selde, şekersiz selde de aynen şekersiz. Veyahut da hiç şekersiz içemiyorum diyenlere bir tane tatlandırıcı kullanabilir. Peki meyve? Meyve de yasak. Meyve de, meyve de olmuyor. Çünkü meyvede meyve şekeri olduğu için bizim buradaki mantık şudur. Bunu kullandığınız zaman, Hı -hı. aldığınız zaman sizin fasta bir şekerinizi yükseltmediği için onun bir, öyle bir özelliği var. Normalde Hı -hı. ne yerseniz şekeriniz yükseliyor. Yükseldiği zaman insülin salgısı arkasından gerçekleşiyor. Evet. Bu insülin salgısı da gerçekleştiği zaman kilo vermede yağlardan veremiyorsunuz. Hmm. Bu, bu, bu yüzden biz bundaki özel özel formülü bu. Bu benim özel Doktor Aktaş diyet formülü olarak zaten biliniyor. Evet. Buradaki özellik şekerli fazla yükseltmiyor ve yükseltmediği için İnsülin salgısı düşük seviyede kalıyor. Yani o kadar güzel bir seviyede ki yağ erimeyi engellememiş oluyor. Süper. Enerji harcamanızın bütün ne ihtiyacınız varsa enerji harcamanda bunu sağlamış oluyor. Yağ